Sordu. En büyük kimdir Hak'ın şahlığında İsa onların kibirini gördü Tevazu gerek Hak'ın şahlığında İsa onların kibirini gördü Tevazu gerek Hak'ın şahlığında Bir çocuk yanına çağırdı Sonra talipler önüne çıkardı Bütün taliplere onu gösterdi Tevazu gerek Hakın şahında Bütün taliplere onu gösterdi Tevazu gerek Hakın şahında Fikrinizi değiştirmezseniz Hiçten şu çocuk gibi olmazsanız Zemavi şahlığa giremezsiniz Tevazu gerek hakkın şahında Zemavi şahlığa giremezsiniz Tevazu gerek hakkın şahında Çocuk kadar mütevazı En büyük sayılır Hak ondan razı Hak'ın aşkı Onun en büyük hazı Tevazu gerek Hak'ın şahında Hak'ın aşkı Onun en büyük hazı Tevazu gerek Hak'ın şahlığında